he taşı da ne Gidip de adam oldum gidiyorum, adam oldum dinliyorum, ben koşkar şiş Evet, gelinize bir alkış alalım, değil mi? Süper!